arkadaşlar. Hürmette uzak yakından giden panavallar. Bal Havazim giyimin mutlaka gönle. Bana hazır benimin köklüzü seksen dokuzuncu yıl balları bizi teşebbüs gidelim. Bizler ruhsat değil İngilizler. Tümün hakimlerinden, virayet hakimlerinden sonra manajör kışlarımızda növizyon mu açılıp Sonra, bizler işte, bana, bu Bizler kılık bir anı Şu bayram kanserimizin navruz bayramını bizleri kılık bir yaptım. Min sizler namınızdan şu İngiltere soğuduk, soğulamadık, tılayman Kerası yılda. Ektimin bir yıl bir yıl fazandalarımız Bizdeki ham dua bireyin hafta içinde, 1 gün, 4 gün toplu tozsamciydi. Ne varır bireyimiz varır kibriyimizdede. Bira avukatlığı şunlarda: Alman, Avrupa akpı, Salamat buralar. Yani kriz başlaymış. Ötüp gittim pavvallarımızdigen Bırakız tılgahıp gitmem Agar Bir yerde yerimizde en yıldın namını çıkarıp Devrede çıkarıp Çıkta çılağını pavvağını bulamandigen Pavvallar götüp gittigen Men evlem var Çılağımızda en Dur Kayar ge basıyan kıraşıp giden Özünü vurunu Aslan polwan, şair polwan. Yendi yene bitti niye sen ayda sırada, şarkımızda askar bulup, hal polwan mıdır minimum bit çıkar gel, kışın böyle tarl boyağım. Saat burada, vay polwan mı ya Mahmenevap olmanlardır, luklarını şart mısın? Şunlar gendir, elaya, Gatkan'da cennetten mısın? Şunlar gendir. İzke alıp, duak bela oğulun. Hamberlerin kullarını kürtetmekte başkalarını, abla o haklı. Gatkan'a cennetten mısın? Yeni tiratçı başlaymış. Bir yerde, Yiğitlerimiz hak kattı lan. Uzları taşıdıştık, uzları kılı yaptı. En yaşında kocum çakılaman. Burada tabiplerimiz var. Terminlerimiz var. Mahallamız var. Maktab direktifleri var. Hem basa geçirsin. Men uzları gidip yazdırıp götürürsen. Lekin bu basa yazdırmasak uzunluğumdan koyu veriyorlar. Ben de çakırıp. Şunu Bu yaşının için görme. Tur'da uzun yakında köp bu Buhaneden kiyan, Surdaneden, Surhaneden kiyan. Maneçiyede falanlar var. Zatı katapoy biler var. Çünkü Surdanın dumas, Harandaların yapmıyorlar. Yeniden 65 sığınmacı ne bitti Yok. Mender kilüle diye konuşan, iki başka bumaide. Ka hakim aitken, şu saatte niye ne acamız, sizden saat Niye ki? Şu halal haramdı, Çoğun yıkılıp açasınlar. Nereden ıltılmaz. sağlık salamattı kıymetli. Şimdi küreçte o açıkçup, ila kıymetli. Abla haklı. Halat yapıyor ya ka? Madde madde. Ne var? Madde madde bir Hoş Alışçamam. Alışken bering. Ha. Salim palvonlar. U yerda Salim bidem shu yerda. Yoqib palvon qarida. mi? Kering. Absobl Nurmutayev. mi? To'llar qilla bo'lsin. Ha, ha, ha. Keling bunlar bunlar oệton crafted یہ orda f couple é çok hikayem 39 HRV mor nir frontier истории biテojek doktiki on tv jam oksi с Lefgrass하기半lidi ha, brownlidi SQLO ricultvidemment i siten Selamim benowam aşkın almak için. Bırakın. Allah'ım. rahmat. daha büyük işler doğru <gülüyor> için katı Yekita polvon Kim Bu yaxshi, bu yaxshi otini do'rasin, do'stinga. Har bir Ne göçenler? Ne keman? Halladınız mı sen 20 bin Hal! Hal! Halış! Halışın manga. Halış one one alışo. Halış. Halışmışın günü müydü Toy bolub. Toy bolub. Toq taqting. Goldu qatallashtiramiz. Chiqaring bularda. Goldu 100 misim bir servisi var. Makte. Ne kadar gidiyor? 100 misim. Bak ter firmadan almadan 100 misim, 20 misim bittik hamza alta. Makte bu konuşanlardan bir kere de bu sohbetler. Makte bu konuşanlardan. Servisi var. Bir kilo mu var? Servisten alır. Bir kilo mu var? Yiğiz misin yikanı galos? Namına etim, balta falvan. Yikanı, yik giymişim bir silmesi var. burud. Mana shu to'g'ri keldi. Agar ishni qilsa, bu ishni qilsa. Ahmad, mana shu to'g'ri o'ynagan xato qilardi. Siz o'zining arabcha, bu to'g'ri, mana shu, mana shu, shu to'g'ri 19-chi turga katta birroq o'ynadi. Shuni hammalay qariga qo'yadi. aged eve aklına Koy baktığınız. Bıfara'dan İralı Polvan. Şahrus Polvan. Yekilesi'ye yenilik bütün bir gireme var. Alış. Alış. Alış. Ya kral. Gözünü etken kalan mı? Tereyciler. Kalan ol şimdi, de halal. Favata sünnet pola. Kazandan şükür pola, ilk ankiyi girmemeyiz tek tek boldik derlebu vito. Matrat tur. Shohratjon. Shohrat, ho hoji bo. Bu kerak. Shamimizning deputati nomidan 100 ming so'm bitta talab qo'yasiz. Ho hoji bo. Hozir shu adam Gelinler beka. Kim olsa namını emeğitin? Tavakta. Kim? <gülüyor> Mahmuduz Polvan Baharistan'dan aldı. Buna talakları bu sekeleyinler. Mahmuduz Polvan Baharistan'dan. Haa Baharistan, Mürışkan Reyhanı'dan. Mürışkan Reyhanı'dan. Gelinler, talakları bu sekeleyinler. Çıksın. Ben davet içine kaydı gitti. Yeni zat koyu ki. bir yeri veremem ben. Hacı Bahan'ın <gülüyor> Bilemem onunla sen. Dev yağa. Mirangurghani ke Mahmut özge. Bu Sen sen sen sen. Bu ha. Oltaylar. Ha? Hadi tandır. Amadını besin. Oldu. Xohlagin tengi olistiraman. Shu yer olist чат оalıştırama 21.1 saniyə toalış telefon uzating demasın. Bor <gülüyor> orada no uzating de. Al bu noyu girdi bırak kral ne yapmam lazım ki yapmıyorum. Ne yapmam lazım ki yapmıyorum. O yüzden bu ip, o yüzden bu ip Almadan kaçırılan Bu falan. Gezden falan. Almadan bir Hər sağ ol. Ha ha oğlu. İsbatlıoğlu. İsbatlıoğlu nomundan 125 nömrə Alır. Kim botu? Hop. Topu da aldı. Qırx beş aldı. Ya sunnatda olsa taloq kesin. Ala. Bu sunnatga berilishi kerak. Yozib qo'ying. Sunnatga berilishi kerak. Ma'totni sizlaringizni nima kim kesin. Eshitdimmi? Jasirga taloqlar bo'lsa kesin. A çıkalım. Baharistan Buhara. Baharistan Buhara. Süper. Haydi yaşa. Hadi şimdi. İtağlama hava iyi nasıl bir tasarım yok. Hop hop hop. Hadi. Doğru var. Ha çarpasın orada. Hadi. İman diğerini sındıracağım bunu. Hala seni gel. Oğlum, ne kadar şeyi getiriyorsun be? İkinci tavakta ışmak tekinlik oldu? Duhana! Pamuk! İyildik Bir tavak koyurken, bir gelam abla. zaten beringlar. Hayda. Hayda. Hayda. Hayda. Februr. ...di olgu şarttırmadan. Saatını verin! Lütfen, saatını verin! Kanlı'dan <Sülüyor> Muhammed falan. Panlı'dan falan. Kanlı'dan! Muhammed Ali <Aley> falan. <Sülüyor> <Sülüyor> <Sülüyor> <Sülüyor> <Sülüyor> Böyle zilinle var, oy Notre regard fera dire tu n'as pas. Ah. Al Düzen bo kaytar, düzen bo kaytar. Kaytar düzen bo. can. Hayır. Hadi yarım. Düzen bo kaytar ay. 2 4 kaytırsan mı? Onun da bir git aytırıcık. La, pal var da şurada. Mardandan Bu yerda qoyil. Mana o'yindan. Bu yerda qoyil. 325. Qayta. Vazir payna ro'tning tarafidan. Vazir payna. Orqada, orqada. Ishonboq qayta. Ha, qayta. Yo'shon, amma deb to'tal noming tushib keladi. Qayta. Sartini bu yerda yaxshi, nima kerak buni ham a'gartirib. Qaytara, qaytara. Haklar kuyumakmış ya, bu kuyumakmış ya. Orkalık ha, orkalık ya Al bir kurna kaldı. Al iş, bir kurna kaldım, Kurna kaldı. Al iş, al iş. Yani nasıl, nasıl Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsunuz? Öbürü var. Halen. Halen. Baza atın ya. Zaten verenler çekekti. Şöhren. Burada panama zaten yaptı. Zaten edersin. Halen, halen, Hala. Koşao lan de. Kaldı Koy ama Koy İsmart'ın adını verin! Ver rahmat falan! Verin sünnet zatını verin! Sünnet. sünnet canlı zatı, ben acilim kıldı, parvanı aldı! Aldı, aldı, aldı! Koy bana bak! Kirsekten uçlar! Kirsekten uçlar! Ne yapayım? Şuradın ağımından yüz müksüm. Gayrattı firmedin ağımından yüz müksüm. İki yüz müksümlük Bu var. Otur. Otur. Otur. Özüm etirme. Otur. akmal balon aldı. Kallıkdan akmal balon aldı mı? Akmalga e talep var bu sekizim. Otur anlayın. Akmalga talep var bu sekizim, Akman diyecek. Kırastamci değil. Diyecek Akman. Akman'ın çalabacağı müsait kesim. Bir kesimle bir diğer grand firmitin adını da mı buldun? Kek. Uterse. Hey, hey Bahram Pahlavan. Yeni mesem ber seviyosu var ya supeyinler. Aşk. Azukoya. Halil, rahmat. Satını verin. bir. ya Şorejon bakalım bak. Tamamız. burgi taron oldi taraflar boshlandi rahmat 25 holi 10 tarafida 上包了